Evet arkadaşlar şu anda Edremit'teyiz. Edremit Çanakkale yolu üzeri burası hemen Körfez Hastanesi'nin altı. Bakın şurada hemen Körfez Hastanesi var. Acil Servis yazıyor bakın bina kocaman. Hemen onun altında Bozgar Oto Yenileme Merkezi demiş. Fırınlı Otoboya, Profesyonel Otoboya diye yazmış bakın tabelasını arkadaşlar. Burası yeni bir firma. Ee, yeni açılmış, düzenlenmiş. Biz buraya yaptırdık geçenlerde e, boyamızı, boyamızı fırınlı boya yapıyor. Gayet fiyatları ucuz, kredi kartı geçerli. Yardımcı oluyorlar arkadaşlar Hemen bakın Voscard diye yazıyor Fırınlı otoboya, pastacila, boya koruma Seramik kaplama diye yazmış arkadaşlar Zaten yetkili içeride Şimdi kendisine soracağız zaten Ne işler yapıyor başka telefon numaralarını Bakın şurada tabelasında var Görüyorsunuz Bu şekilde şimdi içeri doğru giriyoruz Zaten içeride çalışıyorlar Kendileri Bakın görüyorsunuz Bakın şurada Voscard'e yine yazıyor Hayırlı işler kolay gelsin. Merhaba, nasılsınız? Ya. Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Edremit'teyiz. Otoboya firması. Fırınlı otoboya yapıyorsun. Olur. Profesyonel otoboya koruma diye otoboya diye yazmışsınız tabelaya. Ben oradan yaptığımız işleri söyledim. Telefon numarasını sen söyleyiver bize. 545 719 760 telefon numarasından bize 724 ulaşabilirsiniz. Ulaşabilir. Bir de adresi nasıl? Eroğlan Mahallesi Çanakkale yolu caddesi Özel köyfez hastanesi yanı köyü Tamam Çanakkale yolu üzerinde evet. Çanakkale'ye giderken solda kalıyor Doğru. Tamam bir de şurada fırınlı otoboya Yaptığınız fırın var onu gösterelim Arkadaşlar fırınlı otoboya yeri burası Bakın Şimdi Kapısını açacak ışıklarını yaktık önce Zaten bir tane araç var bakın Boyanacak görüyorsunuz bu boyanırken 30 derecede, kurumaya 25, bırakılınca 25 de 30 derecede. Boyanın kurutması da 60 derecede gerçekleşmiş. Tamam, 30 25 30'da boyuyorsun, 60'ta kurutuyor. Doğru. Kaç saatte kuruyor? Bir yaklaşık yarım saat, 40 dakika. Ha, kısaymış. Hı -hı. Tamam, zaten biz Sonra soğumaya bırakıyoruz. Sonra so dışarı çıkıyor evet. soğumaya. Zaten bizim arabayı siz yaptırız, gayet güzel Aynen. oldu. Aynen. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar dükkanı geniş açıdan şöyle gösteriyorum bakın. Burada zaten Vosgar diye kocaman yazıyor. Burası yeni bir firma zaten belli bakın boyaları, tavanı, tabanı her tarafı yeni. Ee, eğer Edremit değilseniz otoboyla ilgili bir sıkıntınız varsa fiyat soracaksanız buraya gelebilirsiniz. Kredi kartı da geçerli. Fiyatları da gayet uygun. Biz burada çalıştık daha önce. Yeni aldık arabamızı. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin.